Kova Burcu kadını akılcı yönüyle tanınıp akılcı davranışlarıyla çevresi tarafından dikkatleri üzerine çeker. Duygusal yönü mantıksal yönüyle aynı orandadır. Fakat bunu karşısındakine gösteremez. Sadece samimi olduğu kişilere bunu gösterir. Tanıdığı kişilere karşı küçük bir çocuk gibi saf olur. İçinde biriktirdiği ne varsa hemen dilindedir. Eğer size güvenip değer veriyorsa ilk olarak size gelir. İlk kime derdini anlattıysa o kişiden başkasını anlatmaz. Karşıdaki insanın düşüncelerine oldukça değer verir ve buna göre adım atar. İleriyi düşünür. İlişkisini tutkulu ve ateşli yaşar. Ayrıca kıskançtır. İnandığı bir şey varsa onun peşinden gider. Ailesi onun için son derece önemlidir. Bu yüzden bir o kadar da fedakardır. Ayrıca kova kadını zor güvenir. Kafasında testleri vardır her zaman. Bazen tek bir hareket ile onun güvenini kazanabilirsiniz. Bu zaman zaman 10 dakikayı bulur bazen de 5 yıl sürebilir. Çünkü onun için önemli olan zaman değil tavırdır. En değer verdiği şey kesinlikle saygıdır, gururlu ve kibirli bir yapısı vardır. Güvendiği ve değer verdiği insanların yanında özgür olduğunu hisseder ve doğal tavırlar içinde olur. Kendini asla bir kalıba sokmaya çalışmaz, daima dış dünyaya karşı bir savunma halindedir. İtici ve soğuk bulunurlar başka insanlar tarafından. Onları tanımayanlar için kendini beğenmiş, egoist bir kadından başka bir şey değilsinizdir. Koşburcu erkeği ise tamamen rahatına düşkün, duygusal fakat bunu göstermeyen sert bir kabuğu olan yukka yürekli, inatçı, mükemmelliyetçi ve esprili bir karaktere sahiptir. Aynı kova kadını gibi inandığı değerlerin üstüne gider ve asla geri adım atmaz. Sevdikleri vazgeçilmezdir. Onların mutsuz olması onu da mutsuz eder. Asla belli etmeseler de yumuşacık bir kalbe sahiptirler. Sert ve kötüm görünmeye çalışmaları bu yönlerini saklamalarından kaynaklanmaktadır. Duygusal zayıflık, zaaf noktası olarak gördüklerinden kendilerini bu şekilde savunurlar. Çabuk güvenmezler, kafalarında kurdukları testleri uygularlar. Karşındaki kadını sürekli dener, kendince süzer, hemen kendini kaptırmaz. Aşık olmadan aşık etmek onlar için ayrı bir zevk noktasıdır. Egolar yüksek olduğundan bu onların daima hoşlarına gider. Eğer bir koç erkeği seviyorum derse bu sadece sizi sevdiğini değil, güvendiğini özlediğini, istediğini size değer verdiği anlamına gelir. Tutkuları daha ön planda tutar, sorgulamayı ve kısıtlatmayı sevmez, yapmam dediyse yapmaz. Eğer size bunu söylemiyorsa ise bir terslik var demektir. Yalanı kendine yakıştırmaz, bu nedenle kaçamak cevap verir ya da hiç cevap vermez. Sonra size yazar siz de bunu anlamazsınız. Bu iyi karakterdeki iki insan bir araya gelirse anlaşma derecesi oldukça yüksektir. Fakat birbirlerini anladıkları zaman, her iki tarafta birbirine benzemekte, dediğin dediğim dedik ve inançtırlar. Daima tartışmaların olduğu sempatik bir ilişki süreci yaşayabilirler. Her iki tarafın ilişkiye bakış açısı aynı olsa da yaşayış şekilleri farklıdır, değişiktir. Kova kadını daha sakin ve minik detaylarla yetinirken koç arkeği daha hareketli ve elle tutulur beklentiler içindedir. Bir ufacık şeylere tatmin olurken bir taraf zor tatmin olur. İlişki tezat olduğu için uzun süreli olmamaktadır. Tezatların ortadan kalkması için iki tarafın özelliklerini yer değiştirmesi gerekir. Bu yüzden bu ikiliden nadiren mutlu çift ortaya çıkar. Ya çok mutlu olurlar ya da çok mutsuz olurlar. Kova burcu kadınıyla Koç burcu arasındaki ilişkisinde öncelikle bilmemiz gereken şey ikisi de idealisttir. Kova burcu kadını ilk görüşmesinde Koç burcu erkeğinin başını döndürür. Kova burcu kadının en dikkat çekici olan gözlerine Koç burcu erkeği asla hayır demez ve andan veremeyeceği şekilde kadından etkilenir. Ama bunu yaparken zorlanır. Çünkü hiçbir zaman duygularıyla hareket etmez. Mantığıyla hareket eder. Ama bu ilişki Kova burcu kadını için zor değildir. Çünkü ona o bir aşk kadınıdır. Kova Burcu kadının özgürlüğüne düşkün, Koş Burcu erkeği ise asidir. Kova Burcu kadının diğer bir özelliği de neşelidir ve neşeli insanlarla birlikte olmak ister. kova Burcu erkeği, pardon, Kova Burcu kadını asi olsa da neşeli bir yapıya sahiptir. Bu özellik kadının hoşuna gider. Özellikle kadının açık alın yapısı, hoş biçimli yüz yapısı, dürüst güvenilir oluşu ve kararlı davranışları birçok erkeği etkiler. Ancak Kova Burcu kadının seçicidir ve karşı cinste bazı özellikler ister. Kendisi gibi güzel gözlü, yüz hatları düzgün bir yapıya sahip erkeklerden hoşlanır. Bu sebepten güzel anlaşabilirler. Kova burcu kadını kararlıdır. Bu özelliği koç burcu erkeği için de geçerlidir. Bu onların ilişkisinin iyi devam etmesini sağlar. Bu kadın ve erkeğin birbirini mutlu edebilmesi için hemen her konuda iki tarafında hep bir adım geri bir adım ileri atmaları gerekir. Bir adım o bir adım diğeri derken orta yolu bulabilmeleri mümkündür. Diğer türlü bu kadının başına buyruk hallerini çekebilecek bir adam olmaz burcu kadını ile bu adam yan yana olmak istiyorlarsa azıcık isteklerinden ve savundukları fikirlerden uzak durmayı öğrenmelidirler. Birbirlerinden saklayacakları bir şey olmaz. Harcamalara son derece dikkat eden koç burcu erkeği alışveriş seven bu kadınları biraz üzeceklerini söyleyebiliriz. Ama yine de sevdikleri kalp karşısında en sevmedikleri şeyleri bile kırp kırpmadan yapabilecek bir erkekten söz ediyoruz. Birbirlerine her istediklerini söylerler. Ancak bir başkasının en ufak bir sözüne gelemezler. Öyle de çok severler birbirlerine de geldikleri zaman. Dümdüz yaşarlar aşklarına. Çok karmaşık olaydan insanları değillerdir. Kolay kolay kavga edemezler. Eptikleri zaman dediğimiz gibi tatlı kavga ederler. Geçmişte yaşamaları bu iki kalbin arasını açacak bir gibi durur. Açacak gibi durur. Lütfen bu tarz oyunlara gelmeyin, geçmişte kalmayın. Geçmişlerin şey geriye bakıp attığımız hikayelerden ibaret değil midir zaten?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 Karşısındaki kadını çok çok etkileyebilirler. İlişkileri çok hızlı başlayıp çok hızlı biter. Genellikle beraberlikleri kısa sürerdir. Ama kadını gerçekten severse onun için yapmayacağı şey yoktur. Sevdiğinde karşısındakine baskı kurmayı sever ama baskıya maruz kalmayı sevmez. Boğa burcu kadını ile Koç burcu erkeği beraberliğinde ilişkiden önce oturup konuşulmalıdır. Boğa burcu kadını sağlam adımlar atarak giderler. Duygularıyla hareket eder ama asla bırakmaz.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 Bu baravale bir not verecek olursak 10 üzerinden 7 verebiliriz.